Merhabalar Allah'ın rahmeti ve bereketi Bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun Cennette ailelerimizle birlikte olacak mıyız? Kur'an ayetleriyle açıklıyorum Rahat suresi 23. ayette anlatılmıştır 22. ayetle başlarsak Daha anlaşılır olur Bismillahirrahmanirrahim Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar Ve çirkinlikleri güzelliklerle yok ederler İşte bunlar bu hayatın akibeti kendilerinin olacak olanlardır 23. Ayet Adın cennetlerine girecekler Atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden Salih olanlarla birlikte olacaklar Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler. 24. ayet Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir. Tabii ki siz cennetlikseniz ve ailenizden ve atalarınızdan cennetlik olanlar bir araya gelecek. Kur'an'da cennet aynı bu dünya hayatı gibi tasvir edilir. Orada sadece kötülük yoktur. Bol nimetler, içecekler, Meyveler, kuş etleri, altlarından ırmaklar akan bahçeler, ipek yiyecekler, altın ve gümüş bilezikler, tahtlar, ceylan gözlü eşler, daha birçok şey vaat edilir. Sizlere Kur'an'da cennet nasıl tasvir edilir, bunu ayrı bir videoda detaylıca anlatacağım. Kur'an ayetleriyle destekli olarak anlatacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.